Merhaba, bugün size Yeni Doğan'da kulak şekil bozuklukları ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Yeni Doğan kulak şekil bozuklukları gerçekten çok sık gördüğümüz bir durum. Yaklaşık 100 doğan bebeğin 30'unda kulak şekil bozukluğu var. Ancak bunların yaklaşık yüzde ile 10'luk kısımlarının tedavi ihtiyacı vardır. Kulak şekil bozuklukları hafiften ağrına kadar birçok formda olabilir. En çok gördüğümüz Kulak şekil bozuklukları, kepçe kulak, yelken kulak, mix yani birçok deformitenin birlikte olduğu leading dediğimiz e, kulak şekil bozuklukları, kripto oşi, gömük gömü kulak dediğimiz kulak şekil bozuklukları vardır. Bir bebek doğduktan sonra kulak şekil bozukluğu erken dönemde fark edilirse bunun düzeltme imkanımız vardır. Eğer e, kulak şekil bozukluğu fark edilmez ya da kendinden düzelecek diye e, beklenirse İleriki yaşlarda, ergenlikte ya da daha büyük yaşlarda hem kozmik hem de psikolojik nedenlerden dolayı bu çocukların kulaklarının düzeltilmesi için operasyon gerekebilir. Bu ameliyatlara otoplastik deniliyor. Dünyada son 5-6 yıldır yapılan yeni doğan kulak şekil bozukluğu düzeltmesi uygulamalarıyla, başarıyla tedavi edebiliyoruz. Bunun için silikon bir kalıp ve kulağın içindeki kısımlarının bozuklukların düzeltilmesi amacıyla da içine koyduğunuz bir takım aparatlarla ağrısız, acısız, kesisiz ve ameliyatsız sadece kalıplamayla Kulakları, bebeklerin kulaklarını düzeltebiliyoruz. Yaklaşık 3 hafta kalıp içinde kalması gerekiyor. Sonra da yaklaşık 1 hafta ile 15 gün arası da e, bantlamayla çocukların takibini yapıyoruz. Ve başarılı sonuçlar alıyoruz. E, bu kulak şekil bozukluklarındaki en önemli kritik nokta zamanlama. E, bir bebek doğduktan sonra kulak şekil bozukluğu fark edilirse eğer bize 1 hafta ile 10 gün arasında başvururlarsa çok bozuk güne olan kulaklar başarıda düzeltilebiliyor. Bunun da nedeni zaten şekil bozukluğunu yapan kulağın kıkırdak iskeletinin anormal katlanmasından dolayı. Bu kıkırdak yaklaşık 2 aylıkken sertleşiyor. Bizim ikinci aydan sonra bu kulak şekil bozukluklarını düzeltme imkanımız kalmıyor. Bundan dolayı bizim tercihimiz olabildiğince en erken zaman başvuru. E, Maksimumda ilk bir ay içinde bize başvurulur, kulak şekil bozukluklarını düzeltebiliyoruz. Kulak şekil bozukluklarıyla ilgili e, ayrıntılı bilgiyi web sistemden bakabilir. Tekrar vurgulamak istiyorum ailelerin çok uyanık olmaları gerekiyor. Kulak şekil bozukluğundan şüphelenirse bize en kısa zamanda ulaşmaları e, onların, çocuklarının, kulaklarının sorunsuz bir şekilde hayattan devam ettirecek kadar iyi bir şekilde tedavi olma olasılıklarını arttırıyor. Bundan dolayı zamanlamaya çok dikkat edin. Teşekkür ederim. Sağ olun, günler dilerim.